Yenilenen formülüyle Neutrogena Hydro Boost. İçeriğindeki hyaluronik asit cildi derinlemesine nemlendirir, diriliş bitkisinin yaşam sırrı trihalos nemi cildinize hapseder. Yeniden doğmuş gibi, sağlıklı ve ışıltılı görünen bir cilt için. Deneyin, yeniden doğuşu keşfedin.